Sude hayatında diyeceksin ki Abi ben böyle bir digil yemedim Ve o digil'i şimdi sana gerçekleştireceğim Hazır mısın? Peler. Vay görelim Helal be bak şimdi izle Yani Herkese merhaba arkadaşlar Bugün kız takipçimizle hatta bizim Moderator kardeşimizle bir vs 1 atacağım Sizce bu maçın sonucu nasıl olur Ben de çok merakla bekliyorum A ve vs ama digil atacağım Yanımda Sude var Sude hoş geldin rdum şimdi hazırsan maça girelim o zaman ben hazırım ve hazır arkadaşlar maçın sonucunu yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Bu arada 600 bin aboneye gerçekten çok az kaldı yani nereden bakarsanız 4000 falan kaldı Evet 596 bin 4000 kaldı Şimdiden destek olursanız çok çok mutlu olurum. çok teşekkürler abone olan herkese bu tarz videolarımız için de like atarsanız videomuz öne çıkar şu an bir çekiliş yapmadım bu videoda hani. Öyle bir şey yapmadım. Hani her çekiliş için siz like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bir günde Murat'la konuşurken dedim Murat ben çekiliş yapmayacağım. Bugün de dedim bakalım bizde ne kadar like desteğinde bulunuyorlar veya nasıl bir kur e, ve destekte batlat. bulunuyorlar. Tude sence bu maçın sonucu kaç kaç olur? Nasıl yani sesin gelmiyor. Yani kesin sen Bakalım gel bakayım digil atacağız Şey sen sniper falan da şey. Of. Ooo Sen oynuyor musun ya bu oyunu Arkadaşlar ilkeli Yendik valla yorumlara şimdiden yazın Sizce kim yine Murat kim alır. Vay Murat sana Sana ne ya Murat sana oy verdi yani Dedi ki Sude alır Peki bu digilan ne diyorsun? Bombayı kur ve patlat. Evet, ne sesinde problem mi var? Arkadaşlar çok eğlenceli ya. O nasıl bir digildi? sesin sesini de bir ayarla da sana zahmet. Chat, bu size gelsin. Arkadaşlar yorumdaki bütün kardeşlerime gelsin. Uf be. AP'le vursam vururum ha. <gülüyor> of be. Alakansundu. Yavaş mı? Bombo bilmiyorum sesinde bir problem var gibi Murat ama böyle takılıyor, gelmiyor. O zaman bir tane daha digil atacağım Hazırsan. Hazırsan bak şimdi. Hop. <gülüyor> of be. Şu bombayı ölür mü sizce? AP vuruşu hop Evet arkadaşlar çok güzel oluyor Vallahi helal Onun da AP'si var ben AP çekmek istemiyorum sonuçta Diggle atayım diyorum ve Evet Sude karşı tarafta bakalım işler nasıl olacak Burada bir round da alabilir misin? Alabilirim Vay alırım diyor İzle o zaman bekliyorum 1 iki Abi nasıl oynadı ya canın kaç ya senin 60 O zaman şu anda yoksun kardeşim Ay öl artık ya Gladio kazandı. Kapı mı çalıyor? Arkadaşlar, e, malum videoda bizim akrabalar biraz geniş olduğu için kuzenler çok olduğu için şu anda kapıyı açmış bulunmaktayız. Evet, ne oldu? Tamam, öbür odada söyleyin. Şu an videodayım. Evet gençler geldim. Şimdi hazırsanız başla. Kapı çalmıştı. Hazır mısın Suade? Her vurduğun esse olsun kardeşim. O zaman şu nasıl? Ay! Zulu kazandı. Bu nasıl? Vay be helal olsun. 20 can 4 2. Sizce skorlar ne olur arkadaşlar? Bombayı Yazın yorumlara. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Oynayabileceğin en iyi oyunu bana sergile istersen. tamam mı? Tamam. Tamam dedi arkadaşlar. Tek atabilir miyim? Ben de bilmiyorum ama vallahi gözlüğü neden takıyorum? Oh. Gladio kazandı. Neden takıyorum bu gözlüğü arkadaşlar? Bu gözlüğü gözüm 2 derece bozuk ve olduğu, olduğu ve için patlat. sol gözüm. O yüzden takıyorum. Nasıl da değil? Güzel miydi? Evet, çok tek cool. ya <gülüyor> Arkadaşlar yani bilmiyorum Sabrı nereye kadar taşıyabilir ama Oyunda biliyorsunuz ki Aha, tek. Siz de biliyorsunuz ki <gülüyor> <mı? gülüyor> Canım altı <gülüyor> Sude şu an içinden küfür ediyorsun değil mi bana? Bombayı kur ve patlat. <gülüyor> Ama sinirlendin değil mi? Hello. <gülüyor> Digiller psikoloji bozuyor ya. Valla psikolojiyi bozuyor arkadaşlar. Oop. <gülüyor> Gladio kazandı. Daha Efendim? Daha kaç tane? <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. AP vesaire diyoruz <gülüyor> ama arkadaşlar yorumlardan linçeyim miyim? Biraz de direkt vururum. Sert tek atayım. Mesela göstereyim size bir tane AP göstereyim. Hani direkt ölür diye o yüzden Diggle çektim kardeşimizle. Güzel bir maç olur. Bak bu şekilde AP çekmek istemiyorum aslında ama Diggle'ın e, keyfini çıkartan birlikte vur vur sen oh beni AP ile vur, <gülüyor> vur kafama. Vur kafama. <gülüyor> tamam. Sude bana bir tane Diggle hesat. Vallahi istediğin her şeyi yapacağım. Ama kafadan tamam mı? <gülüyor> AP kafadan esas istersen. Gladiyo kazandı. Vay, <gülüyor> olsa wow, atarsın değil mi? Bombayı kur ver. Helal ve <gülüyor> Evet. Son kaç round bilmiyorum ama son 6 round kaldı. Bilmiyorum skorlar neler. İstersen bir el vereyim ya sana. Gerek. Gerek yok va. Peki su de şu bomba nasıl tadı? 26. Bak canım altı. Helal be sana ama kafadan Şimdi vuramadın. Her şey yapacaktım. İyi takımlar değişiyor sanırsam. Yok bundan sonra değişiyordu muhtemelen. Bombayı kur ve patlat. Tamam istediğin her şeyi yapacağım ama. Tamam değil Tamamdır Dile benden ne dilersen o zaman <gülüyor> ne Oldu arkadaşlar bu video <gülüyor> Atamadım yine <Yani>. gaba <gülüyor> Şans mıdır bu anlamadım ama neyse Bak bir tane daha vuruş yapacağım Sude hayatında Diyeceksin ki abi ben böyle bir digil yemedim Ve o digil'i şimdi sana gerçekleştireceğim Hazır mısın Görelim Vay görelim helal be bak şimdi izle Blood'yu oh. kazandı. Yani yine hile, hile gibi oynuyor biliyorsun değil mi? Roller değişiyor. Evet. Senin yorumlarda burayı bal yazacaksınız. Ben ama bal olmadan önce Sude'ye demiştim önce sana bir digl atacağım koru. değil mi? Hayatında yediğin en iyi digl diyebilirim. <gülüyor> ya bili, sen içinden küfret bana ama yine de hani içinden bağır çağır Abi burada o zaman el vermeyiz lan. Sude burada hiç el vermem ama. İzle be Bıçak atayım mı? Bir de senden bıçak yiyormuşum var ya. Paket oldum o Ayy bıçak yiyordum helal be Şurada sen silo Selamünaleyküm. selam videodayız Bomba kardeşim Odayı kapatmıştım ama nasıl geliyor discordtakiler ya anlamadım da neyse Şimdi hazır mısın? Odadan çıkar mısın? Sana zahmet kardeşim. Ay Sude. Hop! Aa ölmüyorsun. Ama yeter ya. Bıçak mı istiyorsun? Tamam sen bilirsin. Tamam bıçağa katalım. Bu se bu se demişim ya, aklım e, Sude, sence maç zevkli miydi? <gülüyor> Pek zevkli değildi ama senin için. Ama AP sen direkt ölürsün hani Tek yemedin O zaman baba pro Helal ve Arkadaşlar bu videoya gerçekten güzel bir like gelirse Sude ile belki Roma ikinci bölümü çekeriz korum. İkinci bölümü de kendi haritasını belirler Bu videoya e, 10-15 bin like gelirse Sude senle istediğin haritada Tekrardan istediğin silah istediğin bıçak istediğin her şekilde Atalım mı? Atalım. Tamamdır arkadaşlar. İzinimizi de aldık. Bakalım nasıl olacak. O zaman izle. Hop. AP vurayım mı? Bak arkadaşlar 1 saniye sürecek. Ooo. Oha. Zula kazandı. Aa vuramadım ya ben zoom açtım ama. Neyse helal helal, helal. güzel maç. Hadi Olma bakalım. Koru. Ya ben AP oynamak istemiyorum ya. Yani. Son round'u da diggle'le vurayım. Bunu AP ile vuracağım. Hazırsan izle. İki el daha. 2 el daha var. Evet bunu bir ile bak direkt vuracağım. Arkadaşlar bu şekilde zaten ben Siri zorluyorum. Hani isyan eder diye korkuyorum. O yüzden Deagle falan atmaya çalışıyorum. Bomba bölgelerini koru. Efendim? Deagle dahaymış. Bak Deagle daha. Iyi. Arkadaşlar normalde Deagle zordur ama hep vesaat ettiklerin Deagle at diyor. Birisine Deagle çektim. Şey sniper çektim. Almadı dedi. Deagle çektim. Deagle çektim. Bu sefer dedi abi bıçakla gel ben tarayım. 2 3. Hop gül. Abi öl artık ya Sude. Sude kafadan Sura vursaydın kazandı. istediğin her şeyi verecektim sana. Hala kafabına mı? E, Arkadaşlar bir de ben Deagle'la oynuyorum yoksa 10 e, 15'e 0 olur. Yani bu hava atmak gibi olmasın ama skorlar biraz şey, hani biraz da beni vursun. Ben normalde Deagle falan çekiyorum o yüzden. Eğlenceli olsun maç. Hani hep ölmeyelim. Gel. Allah Allah. Gel o zaman. Artık son eseyi de atayım dedim Evet şimdi ee, Gelelim maç hakkında neler düşünüyorsun bu maç Nasıl bir maç oldu senin için Çabuk Çabuk bitti değil mi? Evet. Zevksiz bir maçtı Hiç eğlencesi yoktu <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben ama çok eğlendim Bir gün vuruşları falan filan yaptım ama Yine sonuçta <gülüyor> ama bak AP çekmedim AP vs atıyoruz diye başlığa yazacağım ama Bir iki defa AP ile vurdum ee, yoksa sarmazdı Şöyle söyleyeyim eğer güzel bir lak like gelirse ikinci bölümünde çok farklı şeyler çekebiliriz Arkadaşlar bu arada Gerçekten ee, Sude'ye de çok teşekkürler Discord adresimizin moderatoru Kendisi de gelebilirsiniz DC adresimize Orada videolar çekiyoruz ondan sonra Belki çekiliş yeni sistemle yapabilirim Videolar ee, hesap dizilimleri oluyor Sude'ye yazıyorsunuz ama ben birkaç kişi yetkili yetkili yapacağım. Onlara da yazabilirsin. Ya yani hesap dizilimi, video çekme, saplanbaş, C5. Ee, böyle böyle eğlenceler oluyor. Herkese bekliyorum açıklamada. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şunu unuttum. Oyuna hep özel teklifler geliyor ama bu aralar az geliyor. Şöyle fırsat sandıkları var ve altın sertler. Bunları almak için de hani Hesap dizebilmeniz için altın lazım. lazım da per dijital'dan alabilirsiniz. Açıklamada vermiş olduğum linkten alın. %5 bonusla kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bonuslarınızla da, da altın alabiliyorsunuz. O şekilde alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir video oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.